Şimdi arkadaşlar şu teste bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبْ بُنَ اللّٰهِ فَتَّبِيُنُ يُحْبِبْ Bakın ayet-i kerime açıklamasını yapacak. Ayeti azimesi, ittiba sünnet, peygamberimizin sünnetine uymak. Ne anlıyoruz? Bakın peygamberin sünnetine uymak. Sünnet ne demek? Hocam ne demek sünnet? Hep atomu sormayacağız. <gülüyor> Peygamberimizin bize bıraktığı miraslar, hal ve hareketleri, icraatlarıdır. Güzel hocam maşallah ama her konuda uzmansınız ha yani sadece atom fizik değil. Yani Peygamberimiz nasıl yaşamışsa onun bütün yaşantısı sünnet-i seviyesi oluyor. Biz onun yaşantısını hayatımıza ne kadar geçirebilirsek bu nedir? İbadetinden, giyim kuşamından yemesine kadar, arkadaş ilişkilerine, ticaretine kadar ne kadar şey varsa onun hayatından kendi hayatımıza ne kadar monte edebilip onun gibi hareket edebiliyorsak biz sünnet-i çizgisinde yaşamış oluyoruz. Şimdi dikkat edin bakın ayet-i kerimede ne anlatıyor? Ayet-i azimesi, ittiba sünnet, peygamberin sünnetine uymanın, onun gibi yaşamanın ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kati bir surette ilan ediyoruz. Evet şu ayeti kerime. Kıyasatın mantıkiye içinde kıyasın istisnai kısmının en kuvvetli ve kati bir kıyastır. Şimdi bir kıyas yapacak. Şu odadaki hepimizin Allah'a olan sevgisinin olup olmadığı anlaşılacak. Hani diyoruz ya şimdi seviyoruz abi. Şimdi onun sağlaması yapılacak burada. Şöyle ki, nasıl, nasıl ki mantıkça, kıyas istisnai misali olarak deniliyor, eğer güneş çıksa gündüz olacak. Doğru mu? Ne dedi? Güneş çıksa gündüz olacak. Müspet netice için denilir, güneş çıktı öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Yani bunun aksini söyleyebilecek birisi olabilir mi? Hayır, bu mantıkta hiç reddedilmeyecek bir örnektir değil mi? Net yani. Şimdi gündüzdür. Menfi yani tam tersi netice için deniliyor ki gündüz yok. Bakın düşünün. Gündüz yok. Karanlık. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Bu anladınız mı meseleyi? Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice kat'idirler aynen böyle de. Şimdi test başlıyor. ''Aynen böyle de şu ayet-i kerime der ki, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa'' Bunu iddia ediyoruz değil mi? ''Allah'a sevginiz varsa'' Bakın gündüz geceyi unutmayın. ''Allah'a sevginiz varsa'' Bu okuduğum ayet-i kerimenin mealini veriyorum. ''Allah'a sevginiz varsa'' iddia ettiğiniz gibiyseniz. iseniz eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a, Allah'ın sevdiği zata ittiba edilecek, uyulacak. Bakın şimdi Allah bize söylüyor. Eğer sizin bana olan sevginiz varsa, sizin iddia ettiğiniz gibi ise, yani siz evet ben Allah'ı seviyorum dediniz ya, evet gerçekten bu böyleyse, öyleyse sizin benim sevmiş olduğum zata mutlak suretle kayıtsız şarsız uymanız gerekiyor. İttiba edilmezse bakın çok enteresan. Uyulmazsa yani peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini hayatımıza geçirmezsek netice veriyor ki Allah'a sevginiz yoktur. ayet ha. Şimdi arkadaşlar bir daha soralım. Neydi o deminki ki abi? En iyi senin cevap mıymış? Ben zaten o anlama getirdim. <gülüyor> Ama virajı iyi aldın yani. El freni mi çektin? Herkes dedi. Bu herkesin söyleyebileceği kelime. Evet. Ama açıkta dediğin zaman Doğru zaten. Doğru, abi, abiye katılıyorum. Şuraya da kitabı not düşündüm, bu abinin katılımları. Şimdi burada meseleyi anladınız mı arkadaşlar? Tekrar okuyorum, biraz daha açacağız. Bakın diyor ki Cenab-ı ''Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur.'' Arkadaşlar bu çok enteresan bir söz. Ne demek bu? Şimdi şöyle de anlamayın yalnız. Mesela sünnet-i seniye deyince maalesef ama maalesef peygamberimizin sünneti deyince bunu sadece sakal, sarı, cübbe zanneden müslüman kardeşlerimiz oluyor. Arkadaşlar o binde biridir sünnetin. Bakın yapmayın demiyorum yanlış anlamayın. Binde biridir. Binde biridir. Anladınız mı? Yani onu yaptığınız zaman bütün hepsi bitmiş olmuyor. Çünkü Resulullah'ın hayatının tamamını hayatımıza geçirmemiz lazım. Bu yani uyandığı andan nasıl uyanıp yatakta nasıl kalktı, nasıl yürüdüğünden, e, uyanır uyanmaz eşine çocuğuna nasıl hitap ettiğinden, kahvaltısını yemeğini nasıl yediğinden, kazanmak için evden çıkışına giydiği kıyafete kadar bütün bir hayatın tamamını kaplayan bir şeydir. Sen bunu sadece sakala sarığa cübbeye indirirsen sen peygamberi hiç tanımıyorsun demektir. Anladınız mı? O değil tamamı birçok şey. Mesela ne gibi? Bir insanın şunu iddia etmesi gibi. Abi ben Allah'ı seviyorum diyen bir Müslümanın beş vakit namaz kılmaması gibi. Bu apaçık bir yalandır diyor Allah. O insanın bana zerre kadar sevgisi yok. Çünkü namaz Peygamberin sünneti de değil Allah'ın farzıdır. Beş vakit namaz kılmayan bir Müslümanın Allah'ı seviyorum sözü kendisini kandırmak için kullandığı bir sözdür. Peki her gün Kur'an'dan birkaç ayet okumayan bir Müslüman, oruç tutmayan, zekat vermeyen, anne babasına öf bir Müslümanın Allah sevgisinde ciddi problem vardır. Ben söylemiyorum arkadaşlar, tekrar okuyorum. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah, peygambere ittiba edilecek, ittiba edilmezse Netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Peki diyebilirsiniz. Abi hiç mi yok? Var. Dereceleri bilirsiniz değil mi? Yüzdeler vardır. Yani yüzde bir, yüzde iki, yüzde yedi, yüzde on beş değil mi? Bunun yüzde yüz Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamdır. Yani o Allah'ım ben seni seviyorum dediği zaman bu yüzde yüzün tamamını doldurmuştur. Bizde ise bazen yüzde birdir. Değil mi? Namaz kılarsan yüzdeleri çıkarttırırsın. Oruçla zekatla arttırırsın. Önce Allah'ın farzları gerekiyor. Önce farzlar, sonra haramların terki. Sonra sünnet. Bakın dikkat edin üç kademe. Önce farz, sonra vacipler, sonra sünnet. Değil mi? Meseleyi idrak edin. İddia ettiğimiz için şey çok dikkat edeceğiz. Evet, muhabbetullah varsa Bakın dikkat edin, muhabbetullah, Allah sevgisi varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyyesine eder. Yani hayatımız onun hayatıyla gözükmeye başlar. Evet Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette Peygamber'e itaat edecek ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın, Allah'ın sevgilisinin gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Aynı ayet-i keriminin bakın ikinci bir manası ve tefsirini okuyorum. Bu ayette icazlı bir icaz var. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derç edilmiştir. Şöyle ki Allah diyor ki Allah'a celle Celaluhu imanınız varsa Deminki neydi? Sevgiydi. Allah'a olan sevginiz varsa Allah'ın Peygamberine sevdiği zata uyulacak. Bakın burada ne söylüyor bu ayet-i bu bokbaçı bakışasında? Şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa Elbette Allah'ı seveceksiniz. Bakın bir öncesini aldı. Allah'a imanınız varsa ''Elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız.'' ''Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz.'' Diyoruz dedim Allah'a nasıl razı ederiz? Bazen kardeşler bana mesaj atıyorlar Facebook'tan. ''İşte Uğur abi Allah'a nasıl razı ederiz? Ne yapmamız lazım?'' Bak çok basit. Bu soruyu hiç kimseye yazmanıza gerek yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin gönderildi? Bir model değil mi? Ne dedi Allah bize? Siz bu modelde ne gördüyseniz onu hayatınızda tatbik ederseniz ben sizden razı olurum. Yani benim ekstra bir bilgi söyleme şansım var mı? Yok. Mesela sabahları şu koşuyu yaparsan. Değil mi? Abicim İskender yersen. Böyle değil değil mi? Bakın nedir? Bizim çok güzel bir peygamberimiz var. Her şeyi o kadar açık açık anlatmış ki. O kadar net anlatmış ki her şeyi. Onun hayatını okuduğumuz zaman, onun bize öğretmiş olduğu yaşam formatı İslamiyet'i öğrendiğimiz zaman, inanın hiç kimseye bir şey sormanıza gerek yok. O nasıl yaşamışsa öyle yaşayın, Allah'ın izniyle hiç şüpheniz olmasın ki Allah sizden razı olacaktır. Çünkü onu bize şüphe düşmeyelim diye gönderdi. Yani O'nun gibi yer, O'nun gibi yaşar, O'nun gibi ibadet edersen korkma. Korkacağın, O'nun gibi yaşamadığın zamanlar olsun. ''Ve o sevdiği tarz ise'' Bakın çok önemli. ''Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz'' ''O'na benzemek ise'' ne demek? ''O'na ittiba etmektir'' ''Ne vakit O'na ittiba ettiniz, Allah da sizi sevecek'' Zaten siz Allah'ı seversiniz. Ta ki Allah da sizi sevsin. Bakın ne yaptı şu anda ayet-i Cenab-ı Hak? Bize gerçekten bu sözün arkasında mısınız diye sordu. Yani siz Allah'ı gerçekten sevdiğini söyleyenlerin içinde misiniz? Evet dedik değil mi? Öyleyse neden namaz kılmıyorsunuz? Öyleyse neden Kur'an okumuyorsunuz? Öyleyse neden anne babanızı öp diyorsunuz? Öyleyse neden akrabalarınızla ilişkiyi kesiyorsunuz? Öyleyse neden ticaretinizde yalan söylüyorsunuz? Öyleyse neden size haram olan insanlara bakıyorsunuz? Öyleyse eşiniz olmayan bir kadınla neden görüşüyorsunuz? Çoğaltın. Çünkü Allah'ın haram kıldığı her şeyi yapmamız bizim seni seviyorum Allah'ım dediğimizde bizim ne yapıyor? Sevgi derecemizi aşağı indiriyor. Bir kademe önü neydi? İman. Ne demişti Bediüzzaman Hazretleri hatırlarsınız? Büyük günahları serbest işleyip, büyük günahları serbest işleyip, aldırmamak, zinasını anlatmak, yalanını anlatmak, çapkınlığını anlatmak, yani büyük günahları serbest işleyip, aldırmıyor. Hatta arkadaşı uyarıyor. Abi ne yapıyorsun bu günahtır. Allah korusun. Çek elini tövbe et. Ya kardeşim oluyor işte böyle yapıyoruz ya, bu zamanda da mı gibi sözler zarf ediyorsa. Bakın büyük günahları serbest işleyip aldırmamak, tövbe etmemek, pişman olmamak, kalbinle üzüntüsü bulunmamak. imandan hissesi olmadığına delildir. Kendinizi kandırmayın. Kendimizi kandırmayalım. Yani. Allah'ım seni seviyorum demek, onun istediği gibi yaşamaktır. Onun istediği gibi yaşamıyorsak, bizim Allah'ım seni seviyorum sözünde, samimi olmadığımızı gösterir. El Fatiha.